to be Üzermek mi? Bir düşüneyim mi? Bu çok saçma bir söz. Bu kelime benim için sadece Uydurulmuş politik bir kelime. Görünsene ben gerekirse Musik